Esselamün aleyküm ve rahmetullah bilmem farkında mısınız bilerek ya da bilmeyerekten genelde abdest alıyorsunuz ama bazen e, abdest alırken bazı hatalar yapıyorsunuz bunları sizlere bahsetmek istedim bunlardan hemen hemen hatalardan hepsini e, video çektim yarısını fotoğraf çektim e, isterseniz hemen daha fazla sizi bekletmeden hemen videomuza geçelim Evet İlk videomuza hemen bakalım. Sizce burada hangi hata olabilir? Evet, hata şurada. Direkmen hızlı hızlı abdest alıyor ve direkmen namaza geçiyor. Evet. Hata burada. O yüzden hiçbir zaman abdesti hızlı hızlı alarak namaza geçmeyelim. Evet, bir sonraki hatamıza bakalım. <Gülüyor> Bence burada ne hata var? Tamam iyi güzel. E, tuvalete giriyor ve e, girerken sol ayakla giriyor değil mi? Yani bu doğru. Asla sağ ayakla tuvalete girmeyin. Ve buradan direktmen tuvaletten çıkıyor. Direktmen abdest, direkt abdesthane bölümüne gidiyor. Sizce neden? Burada da bir hata var. Direkt, yani burada aslında Resulullah Efendimiz sünnetlerinden bir tanesidir. 40 adım atmadan kesinlikle 40 adım atmadan kesinlikle e, Şöyle söyleyeyim abdest almaya geçme kardeşim Niye çünkü şöyle söyleyeyim ben affedersiniz ama küçük abdest yaptıktan sonra içeride kalıyor ve siz 40 adım atmadığınızda Ne yapıyor bir zaman sonra hani e, şöyle söyleyeyim size Affedersin iç çamaşırına değdim mi e, Abdest Bozulma riskine gidiyor Yani o yüzden 40 adım attığınızda e, O içerideki Şey e, Direktman içeri gidiyor ve e, şöyle söyleyeyim size, içeri gittikten sonra rahatlıkla namazınızı kılabilirsiniz. Bir de geçen bizim bir arkadaşımız bana sordu. E, ben dedi abdest alacağım dedi ya dedi e, namaz kılıyorum ama dedi sıkıntı oluyor dedi ucunda kalıyor dedi. Dedi e, ben de dedim ki hani e, mümkün olduğunca affedersiniz ama e, şöyle söyleyeyim size. Mümkün olduğunca <gülüyor> Söyleyemiyorum <gülüyor> Mümkün olduğunca Alttan Yani şu Şey ya altıya Alttan çekiniz iç taraftan Alttan çekiniz Elinize Tamam en dipten ağır çekiniz Ve o sıvıyı dışarı atınız Yani ee, Affedersiniz de ya. Kısacası <gülüyor> O Ak, e, küçük abdestini dışarı çıkartın öyle demek istiyorum size <gülüyor> yani bu şekilde e, yaparsanız hem bu şekilde tam temizlenmiş olursunuz ve rahat rahat namazınızı kılabilirsiniz ama kesinlikle dediğim gibi e, abdest almadan yani an tuvalete gittiniz oturarak oturarak e, tuvaletenizi yaptınız çıktınız geriye çıktıktan sonra yapmanız gereken şu 40 adım atın ve direktmen abdestinizi alın evet bir sonraki videoya bakalım. Bakın orada e, ne yapıyor ilk başta gidiyor ayakta işiyor ayakta işledikten sonra direktmen abdest alıyor ve direkmen namaza geçiyor sizce bence burada bir yanlışlık var ne çünkü oturarak e, tuvaletimiz her zaman için oturarak yapmamız lazım çünkü Resulullah Efendimiz bile her zaman için oturarak küçük abdestini büyük abdestini her zaman için yapmıştır çünkü küçük e, abdestini Zaten şöyle bir şey var. Sen düşük kaptesini ayakta yaparsan zaten bir zaman sonra sana sıkıntılar çıkartıyor, kansere kadar yolu kansere kadar kansere kadar gidiyor yani. Evet, bir sonraki videomuza bakalım. Burada ise bir hata var. Ne? Çünkü direktman arkadaş gidiyor. Tamam iyi güzel tuvaletten çıkıyor. Direktman abdest alıyor. Aslında burada da bir hata var. Ne hata biliyor musunuz? Buradaki hata tuvaletiyle, tuvaletle ee, abdest, abdest alma yerinde biraz şey var. Mesela şöyle söyleyeyim size. E, bilmem bilir misiniz cami ile meçhid arasında biraz mesafe vardır. Yani uzak olması lazım. 40 adım atmanız lazım. Bir de ikincisi... Tuvaletle e, mesela lavabo vardır. Lavabonun yanında tuvalet vardır. O yerde abdest alamazsınız. Şimdi bir sonraki videoya bakalım. Arkadaşlar e, abdestte yaptığınız hatalardan biri ilk önce besmele çekmeniz lazım. Besmele çekmeden, çekmeden abdeste başlayamazsınız. İlk hatanız e, şöyle söyleyeyim yanınızda mesela abdest alıyorsunuz. Tamam mı? Bir arkadaşınız varsa konuşamazsınız. Bir de şöyle söyleyeyim. Abdest aldıktan sonra kol dirsekleri biraz yakınlaştır. Abdest aldığınızda sol kolunuzu normal olarak gösteriyorum. Abdest aldığınızda şu dirseğiniz var ya. Şu dirseğiniz biraz ıslanması lazım. Normal abdest aldığınızda bu dirseğiniz ıslanmıyor. Buna çok dikkat edin. Bir de ayaklarınıza mes veriyorsunuz ya. Normal mesela bu şekilde yıkıyorsunuz. Ayağımı gösterir misin? Doğru mu hocam? Ayağımı gösterir misin kardeşim? Normal Ercan. Normal abdest alıyorsunuz ya. Abdest alırken şu ayak parmaklarınızı elinize şöyle bir gezdirin. Sonra mes, en son mes edip bitiriyorsunuz. Evet. Abdest almanın hataları buydu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm Ercan arkadaş.